Bipolar bozukluğun alt tipleri neler ve nasıl seyrederler? Karma dönemleri biraz detaylandırır mısınız? Evet, bipolar bozukluğun 3 ana e, alt tipi var. Aslında 5-6'ya kadar gidiyor alt bilimler e, daha daha çeşitlendirildiğini ama en kaba şekliyle. Bipolar 1 yani mani ve depresyondan oluşan ataklarla giden bipolar hastalık. Ve, ve ikincisi bipolar 2, iki, bipolar e, manik ataklar. Hipomanik ataklar, affedersiniz. Yani daha az şiddetli mani atakları. Ve depresyonlarla giden e, tip, buna tip 2 deniyor. E, ayrıca bipolar 3 var. Bu bipoların ilk iki sınıflamasına göre daha az resmi bir sınıflama. Bipolar 3 de antidepresan ilaçların tetiklediği hipomani ya da maniye verilen isim. Karma dönemler şu... Bütün bu hastalar, saydığım tüm tipteki hastalar, yani bipolar, bir bipolar, iki bipolar, üç dediğim mani ile, hipomani ile veya ilaçla tetiklenmiş hipomani ya da mani ile seyreden bipolar hastaların tamamında dönemler karma da olabilir. Hastaların bir kısmı karma olarak seyreder. Karma demek ne demek? Karma hastalar esasen manik dönemin içerisinde, depresif, depresif dönemin içerisinde de, manik, hipomanik belirtileri barındırabilen hastalardır. Bunlar e, depresyondayken 3 e, manik veya hipomanik, manideyken de 3 depresif belirti içeren tablolardır. Hastaların önemli bir kısmı karma olarak seyreder. Karma olarak seyreden hastaların daha kötü bir seyre sahip olduğu e, genel bilinen bir ilkedir. Yani bipolar bozukluğun saf haliyle seyreden hastalara nazaran karma hastaların daha kötü, kötü seyrettiği bilinir. Tedavilerinde bazı güçlükler olduğu bilinir. Yine karma bipolar bozukluk hastalarında daha fazla tiroid bozuklukları, daha fazla endokrin bozuklukları, daha fazla diğer tıbbi hastalıkların görüldüğü de bilinir. Dolayısıyla bipolar bozukluğun alt tipleri bunlar karma hecmenin daha kötü seyirli olduğunu ve daha dikkatli bir tedavi yaklaşımı gerektirdiğini bilmemizde fayda var. Yine karma atakla seyretmeyen bipolar bozukluklara göre karma atakla seyreden hastalara müdahalede kullandığımız ilaçlarda da farklılıklar var. Onları daha dikkatle ve özenle seçmek gerekir. Daha az sayıda ilaçla müdahale edilir. Yani daha az sayıda ilaç karma dönemde etkilidir. Her bipolar ilacı karma dönemde etkili olmayabilir.